Merhaba Sevgili Aslanlar ve Yükselen Burcu Aslan olanlar Temmuz 2021 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz Sevgili Aslanlar sizin için çok hareketli oldukça sosyal enerjinizin özgüveninizin yüksek olduğu bir ay Temmuz ayı her ay olduğu gibi yine bir yeni ayımız var Yengeç Burcu'nda yeni ay olacak. Kova Burcu'nda bir dolunay var Mars ay boyunca sizin burcunuzda Venüs yine büyük oranda burcunuzda Mars'la birlikte bulunacak Merkür çok hızlı bu ay e, bu bizim günlük hayatımızda hızlandıracak e, tabii ki ve Jüpiter bu ay tekrar kova burcuna dönecek Evet konu başlıklarımız böyle bakalım detaylarda neler var ay başından itibaren Mars burcunuzda 29 Temmuz'a kadar e, bu tabi enerjinizi arttırıyor çok aktifsiniz cesursunuz özgüveniniz yüksek Yeni girişimler konusunda özellikle kendi isteklerinizle ilgili olunca daha aktif olacağınız bir aydasınız Venüs de burcunuzda cazibeniz artıyor güzelliğiniz özellikle başkaları tarafından yani fiziksel olarak da dikkat çekebileceğiniz bir dönemdesiniz imajınızla ilgili bir şeyler yapabilirsiniz böyle güzellik estetik bakım gibi konular da öne çıkıyor zaten girdiğiniz ortamlarda karizmanız ve cazibiniz başkalarını etkileyecek bu sizi daha tutkulu yapıyor daha hırslı yapıyor e, doğal olarak aşk hayatınızda cinsel hayatınızda da bunlar olumlu yansıyabilir ancak özellikle ayın ilk haftasında e, aşırı risk almamaya dikkat edin her alanda yani bunlar işte kişisel ilişkilerinizle ilgili olabilir e, genel bakımınız, sağlığınızla ilgili olabilir para konularında olabilir biraz Uranüs ve Satürn'ün açıları olduğu için çevrenizdeki kişiler eşinizle veya aile üyeleriyle bazı zıtlaşmalar yaşayabileceğinizi işaret ediyor Mesela sizin istek, siz istekleriniz ve arzularınızda çok ısrarcı olabilirsiniz ama bunlar çevrenizdeki kişileri yakınlarınızı ya da aile üyelerini ya da bir yerde çalışıyorsanız üstlerinizi çok memnun etmeyebilir ve burada sizde çok inatçı ve tutkulu olacağınız için zıtlaşmalar olabilir daha sakin olmak daha anlayışlı olmak gerekiyor biraz uyumlu olmanız gerekiyor aşırı gururlu biraz bencilce eylemler de olabilir sizin tarafınızdan gösterilen ya da çok agresif de davranabilirsiniz bunları kontrol etmek gerekiyor ayın 10'unda 18 derece yengeç Burcu'nda yeni ayımız doğuyor 18 derece yengeç yeni ayı 12. evinizde hareket özellikle etkileşimlere yol açacak Bu yeni ay biraz sizi toplumsal alanlardan biraz inzivaya çekebilir yani bir tatil fırsatı verebilir bir dinlenme olabilir ya da yalnız başınıza yapacağız bazı işlerle uğraşabilirsiniz ayın ilk 10 günlük süreci içerisinde Merkür ikizlerde çok hızlı olacak bu sosyal hayatınızı toplumsal hayatınızda hareketlendiriyor çok fazla iletişim var seyahat var konuşmalar fikir paylaşımları var 11'inden sonra Merkür'ün yengece geçmesi işte yengeç yeni ayının doğması biraz sanki kendi kabuğunuza çekilmeniz biraz dinlenmeniz biraz bazı şeyleri içselleştirmeniz biraz tefekkür etmeniz bu bir tatille de olabilir tabi e, bu fırsatları verebilir size. Bir hazırlık süreci gibi değerlendirebilirsiniz aslında. E, gerek iş hayatınız, gerek günlük hayatınızın detayları, genel sağlığınızla da ilgili bazı iyileştirmeler yapmanız mümkün. Bu bir tedavi için, bir kişisel bakım için, belki estetik için e, klinik ve benzeri yerlerde, hastanelerde de zaman geçirebileceğinizi gösterebiliyor. E, ama bu, bu kendi içerisinde olumlu enerjileri yüksek bir yeni ay ee, daha keyifli daha yardımcı destekleri bir sorunu olsa bile yani bunu çözebilecek yardımları destekleri çok kolaylıkla alabileceğiniz bir dönem ama herkes aynı şekilde etkilenmiyor zaten lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız özellikle 18 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa e, bireysel etkiler olabilir ee, önce burçlar yengeç oğlak koç terazi en fazla etki alan burçlar Bunlar yani sizin bu burçlarda özellikle gezegenleriniz varsa Evet o zaman bu yeni ayın tesirleri sizin için daha güçlü olabilir sevgili aslanlar Evet e, ayın ilk e, ayın ikinci yarısında özellikle onundan sonra Merkür'ün yengeçteki hareketi biraz bizi zihinsel olarak da sakinleştirecek biraz iç dünyamıza yöneleceğiz, biraz daha duygusal olacağız biraz daha hassas olacağız ama ayın son haftasıyla beraber bu etkiler dağılıyor Merkür burcunuza geçecek 27'sinden sonra Merkür burcunuzda Mars'la beraber de hareket edeceği için daha dışa dönük daha sosyal olacaksınız yine daha özgüvenli bir şekilde hareketlerde bulunabilir fikirlerinizi çok ısrarcı bir şekilde savunmaya başlayabilirsiniz 24 Temmuz'da kova burcunda dolunay var bu dolunay sizin için önemli tam karşıt burcunuzda lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız özellikle güneş burcunuz, yükselen burcunuz 1 derece ve yakınlarında ise tesirler daha çok öne çıkıyor e, i̇lişkilerinizle ilgili özellikle bir evlilik olabilir bu, bir işbirliğiniz olabilir, yakın bir arkadaşlık olabilir veya bir anlaşmadır, bir sözleşmidir. Yani bu buralarda önemli dönüşümler olabilir. Bazı sıkıntılar da olabilir tabii ki. Yani artık yolunda gitmeyen bir ilişkiyi fark edebilirsiniz e, veya bir ayrılık kararı alabilirsiniz. Çünkü Dolunaylar kendi içerisinde tamamlanma süreçleri, hayatımızdaki farkındalıkları ve önemli dönüşümleri de tetikliyor bu dolunayın biraz böyle zorlayıcı enerjileri de olabilir ilişkilerinizle ilgili özellikle e, sevgili aslanlar Evet e, ayın son haftasını bu dolunay enerjileri şekillendirecek toplumsal e, konularda da güçlü tesirleri olan bir dolunay bu kova zaten toplum demek insan daha insancıl konular evrensel konularla ilgili bilimsel konular teknoloji ile ilgili konulara da işaret ediyor toplum kolektifi etkileyecek bu tesirlerin tabii bize yansıyacak etkileri de olabilir. Ve 28 Temmuz itibariyle kısa bir süreliğine Balık Burcu'na geçmiş olan Jüpiter tekrar Kova Burcu'na dönecek. 18 Ekim'e kadar geriliyor Kova Burcu'nda. Ondan sonra da 29 Aralık'a kadar, yıl sonuna kadar Kova Burcu'nda olacak zaten, ilerleyecek. Karşıt Burcu'nuzda Jüpiter tesiri aslında orta vadede önümüzdeki süreçte, önümüzdeki yıl sonuna kadar olan süreçte burada ilişkileriniz adına size önemli destekler veriyor Jüpiter. Evet Satürn de orada. Satürn bazı zorluklarda da sizi sınıyor ama daha ciddi olmanızı gerektiriyor. İlişkilerdeki sorumluluklarınızı da hatırlatıyor size şu dönemde. Jüpiter'in bu ay içerisindeki gerilemesi ve önümüzdeki dönemde özellikle 18 Ekim'e kadar gerileyecek Nisan ve Mayıs döneminde size sunmuş olduğu bazı fırsatları içselleştirmeniz için, onları değerlendirmeniz için tekrar bazı şanslar getirebilir. Yani Bunlar ilişkilerinizle ilgili bazı sorunları çözmek için olabilir veya bir ilişkiyle ilgili bir gelişme imkanı hani tam değerlendiremediyseniz bunu, şimdi onu tekrar karşımıza çıkarabilir. Bu dönemde Eş partner konuları, evlilik konuları, işbirliklerinden görebileceğiniz yardımlar sizin için öne çıkıyor. Bazı özel e, fırsatlar söz konusu olabilir sevgili aslanlar. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir ay diliyorum. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor.